Ben içim burkuluyor. ben mesela çok rahatsız oluyorum, dinle ilgili şaka yapar. Çok kızdırıcı, gıcık evet, evet, cübbeli ki. falan yapar millet, kakır, kakır da gürüyorlar karşısındakiler. Yani ne mantığı var onun ya? Allah'ın karşısında şaka yapabilir misin? Yapamazsın. E her an biz Allah'ın karşısındayız. Nasıl yapıyorsun ya? Yani ahirette kesinlikle yapamam diyor. E nereye baksan Cenab-ı Allah Allah'ın yüzünü görürsün diyor. Hep Allah'ın yönüne dönersin diyor. Her yön. Nereye dönersen. İki kişi oldu. Üçüncüsü benim diyor Allah. Şah damarından size daha yakınım diyor. Allah her yerde zaten. Tecellisiyle. Tecellisiyle her yerdedir.